O saat, saat ders çalışmanız gerekiyor. Öyle 2-3 saatte de ders çalışmak da olmaz. Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün mezunlara öneriler bir videosuyla karşınızdayım. Buyurun videomuza geçelim. Şimdi lafı hiç uzatmadan direkt konu başlıklarımıza geçelim. 3 konu başlığımız var. Ne yapmalıyım? Nasıl ders çalışılınır? Günde kaç saat ders çalışmalıyım? Evet, günde 36 saat... Evet, günde 36 saat... niye konuşamıyorum? Evet, günde 36 saat... Allah harbiden konuşamıyorum şu an. Eşte konuşamıyorum. Günde 36 saat... Allah söyletmiyor herhalde. Günde 36 saat ders çalışmanız gerekiyor. Bunu unutmayın öncelikle. Gelin e, ne yapmalıyımla başlayalım. Öncelikle mezun olmaya kesin karar verdiyseniz tercih de vermemişsiniz büyük ihtimalle. Şimdi buradan sonra bu sene içerisinde neleri yanlış yaptınız? Bir onlara bakmanız lazım. Biraz oturup düşünmeniz lazım. Veya bir... Yukarı çıkın, bir sahile gidin. Yani yalnız kalabileceğiniz, kafa dinleyebileceğiniz bir yere gidin. Ben bu sene neyi yanlış yaptım acaba? Niye mezuna bırakıyorum? Bunu düşünmeniz lazım. Ve mezun senende neleri yapmamam gerekiyor? Neleri yapmam gerekiyor ve neleri yapmamam gerekiyor? Bun ikisi çok önemli. Şimdi bu sene içerisinde yaptığınız hataları gözlemlemek için dediğim gibi sakin bir yere gitmeniz lazım. Kafayı dinlemeniz lazım. Orada da işte bunları düşünmeniz lazım. Bu sene ben neleri yanlış yaptım? Hani nerede hata yaptım da ben mezuna kaldım? Veya... Sınav anında mı hata yaptım? Yok sene içerisinde çalışırken mi hata yaptım? Bunları kendiniz düşüneceksiniz. Ek olarak ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Benim daha önceden paylaştığım YKS konu çeteleri adında bir tane video vardı. Orada 40 haftalık yani totalde neredeyse ayınızı görebileceğiniz bir Döküman var içerisinde. Konular ayrılmış. İşte hangi hafta hangi konu çalışılacak onların notları var. Tekrardan o videonun linkini bu açıklama kısmına bırakayım. Ona mutlaka bir gidip bakın. Uzun bir videodur yani 3-4 dakikalık bir video. Bir gidip bakın yani uzun vadeli bir süreç olacağı için YKS süreci bizim uzun vadeli bir plan yapmamız lazım en azından önce kabatarsak bir tamamını görmemiz lazım Ona göre kendi haftalık programlarımı dökmemiz lazım yani orada 40 haftalık bir programı siz sadece bir şeyde göreceksiniz bir sayfada mesela matematik 40 haftalık bir program Orada siz ona kendinizi içinden seçip haftalık olarak yapacaksınız yani orada konu başlıkları belli siz artık onu haftaya dökeceksiniz Hafta hafta ilerleyeceksiniz onda. Ne yapmalıyım sorusunun cevabı böyle olsun. Şimdi ikinci konumuz olan nasıl ders çalışılır? Buna geçelim. Nasıl ders çalışılır? Bu aslında biraz spesifik bir soru. Herkesin ders çalışma şekli tabii ki farklıdır. Biri geri çalışır, biri gündüz çalışır. Biri sabahın köründe çalışır. Fark etmez. Bu herkes için farklıdır. Ama bizim asıl amacımız ilk başta söylediğimiz gibi planlı ve programlı çalışmak. Yani şimdi siz kabataslak girerseniz için içine iki ay sonra ben ne yaptım diye düşündüğünüzde Abi, hiçbir şey yapmamışsınız neredeyse. Öyle geldi işte. Çünkü elinize bir veri yok. Herhangi bir yere program yazmıyorsunuz, tutmuyorsunuz. Bizim ücretsiz olarak başlattığımız bir yaz kampı var. Şu an 5. haftasındayız. İlk iki haftası YouTube'da. Sonraki haftaları da Instagram hesabımızda paylaştık. E, açıklama kısmına ikisinde de linkini bırakayım. Siz gidin, onlardan izleyin. Zaten yaptığımız programlar belli. İlk, zaten 5 hafta oldu şu an. Daha fazla olacağı gibi gözüküyor. En azından birkaç haftası daha var. Buna bakarak, yarın öbür gün kendi programınızı nasıl yaparsınız? Nasıl program taslağı oluşturursunuz? Çok rahat bir şekilde anlayabilirsiniz yaptığımız programlardan. PDF'i de mevcut, fotoğraflı bir şekilde Instagram hesabımızdan da paylaşıyoruz. Hangisini tercih ederseniz oradan ilerleyebilirsiniz, oradan takip edebilirsiniz, size kalmış. Şimdi üçüncü olarak günde kaç saat ders çalışmalıyız konusuna gelelim. Günde o saat saat ders çalışmanız gerekiyor. Öyle iki saatte de, ders çalışmak da olmaz. Hadi kötü espri. Hadi tamam kötü espri ama şu anlık yaz aylarındayız Şu an Ağustos ayındayız. Günlük 5-6 saat çalışmanız uygundur. Derece öğrencisiyseniz de 6-7, bilemedin 7.5-8 olabilir. Ama gidip de şu an günlük 10 saat çalışmayın. Çünkü uzun vadeli bir süreç. İşte dediğim gibi hani bizim o, bak kampımızda bile biz o kadar ağır program yapmadık yaz ayı. Yani yaz ayında yaptığımız programlar şu an aynalarını öğrencilerime de yapıyorum farklı bir şekilde. Onlar da 4-5 saatte bitiriyor. 4-5 saat civarında bitiriyor. Bu şekilde hani ne yapacağım belli. Bak programlı olursan ne yapacağım belli. Gün içerisinde ne yapacağını düşünmüyorsun. Çünkü bazen bir başlıyorsun program soranlar başlıyor düşünmeyen yani. ben bugün ne yapacağım yazıyor yazıyor yazıyor sonra birkaç tanesini yapıyor bazılarını yapamıyor e, bozuluyor morali bozuluyor sıkıntı o yüzden planınızı yaparken haftalık programları yapın hani gidip de günlük yapmayın hafta sonları zaten biz paylaşıyoruz Instagram hesabımızda her hafta saat 6'da akşam 18.00'da yaz kampımızın programlarını paylaşmaya devam ediyoruz en son dediğim gibi 5. haftadayız bakalım devamı da gelecek inşallah sizlerin de takip isteğiyle ve işte isteğin üzerine devam edeceğiz inşallah bakalım bu ilk videoluk öneriler bu kadar hani sorularınız varsa yorumlar kısmına mutlaka yazın ki mezunlara öneriler içi gelsin Ben kimi merak ediyorsanız da Instagram hesabımı aşağıda bırakıyorum bir bakın ben kimim hani neden bu önerileri yapıyorum yapıyorum bu önerileri yapıyorum da niye bana güveneceksiniz? açıklama kısmına bir de yorumlar kısmına sabitledim benim Instagram hesabımı Oradan bir bakın gurur tablomuza, işte öğrencilerime, bu seneki derece yaptırdığım öğrencileri falan bir bakarsınız. Ondan sonra yargılarsınız. Buraya kadar izlemeyen bir tayfa olacaktır mutlaka ve on, yorumlarda yazıyorlar. İşte sen kimsinden öneriler yapıyorsun diye. O yüzden onlar da burayı izliyorsa yorumlar kısmına ve açıklama kısmına sabitlerim Instagram hesaplarımı. Oradan bir bakın. Ben kimim? Görürsünüz çok rahat bir şekilde. Dediğim gibi yorum yazmayı unutmayın ki e, mezunlara öneriler 2, 3, 4, 5 falan gelsin. Bu şekilde sizin için dinamik bir yönetmen listesi olacak bu. Sizin isteğiniz üzerine videolar çekilecek. E, bu da sizin aklınıza takılan soruları gidermemize yardımcı olacak. Bir nevi siz yöneteceksiniz videoları. Öyle söyleyeyim sizlere. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.